bulduğum her şey. Covid-19 yani yeni tip koronavirüs, yayıldığı ilk günden bugüne herkese yeni öğretiler kazandırdı şüphesiz. Doğa kendine gelirken biz de evlerimizde, bu süreçte kimi zaman içimizdeki cevheri fark ettik, kimi zaman aslında ne kadar çok minnettar olmamız gereken şey varmış, onun farkına vardık. İlk günler işin ciddiyetini birazcık kavrayamamış olsak da Evlerimizdeki yaşama gitgide alışıyorduk. Önceleri sadece uzaktan eğitimi tamamlıyorken bu sürecin sandığımızdan da uzun olacağını anlayınca yeni yeni tarifler denemeye, yeteneklerimi keşfetmeye ya da ilgi alanlarım üzerine yoğunlaşmaya başladım. Kekler, pastalar, kurabiyeler yaptım. Mutfağı aslında ne kadar çok seviyormuşum onu anladım. Ödevler, projeler derken ara verdiğim kitaplarıma da geri döndüm. Livaneli'nin serenadında adında büyük bir aşka şahit olurken yeniden Küçük Prens'le bambaşka diyarlara uçtum. Resimler boyadığım boş zamanlarımı belgesel izleyerek geçirdim. Aynı zamanda en iyi bildiğim işi şey öğrenciliğimi yapmaya da devam ettim. Bu zorlu süreçte üniversitemin uzaktan eğitim merkezinde hazırlanan içerikleri sesimle destekledim. Bunların hepsi bir yana yaşanırken düşünmeye de fırsatım oldu tabii. Ne çok şükredeceğim şey varmış. İnsanlar hastanede yaşam savaşı verirken bir an olsun kendimi ya da sevdiklerimi düşündüm o yoğun bakım servislerinde. Aslında hiçbir şeye sahip olmasak da her şeyden çok daha kıymetli şeylere sahiptik. Aile gibi, sağlık gibi, özgürlük gibi. Her gün bu apartmandan birileri daha alınacak mı diye kalbimiz küt küt atarken Yanımızda olanların değerini çok çabuk unutmuştuk. E tabi okulu da arkadaşlarımı da çok özledim. Onlarla olmayı, sohbet etmeyi, beraber kahve içmeyi, ne kadar çok sızlansak da erkenden kalkıp okula gitmeyi bile arar olmuştum. Bunların hepsi geçtiğinde koca koca sarılacağım, anlam bulduğum her şeye.